<gülüyor> Nereye geldik? Hayır onları şimdi almıyoruz. Şimdi geziyoruz. Bırakın bakalım. %28'den. Aa, minik maslara bakın. Bakın. Aa, mini mas. sen de bas anneciğim. Dans mı ediyorlar? <gülüyor> wow, çok güzel dans ediyor. <gülüyor> ne güzel. Şey evet, çok güzel oyuncaklar değil mi miysa? Bayağı büyükmüş bunlar. Elbiseleri de var. Evet. Evleri var. Ecrin gelmek bebekleri annem. Bakysa beğendin mi? Saçmalıyım. Şundan zaten bunun benzeri bizdeki değil mi anneciğim? <gülüyor> evet. Ondan da aldık şundan. Edre, bu bebek nasıl anne? bu. <gülüyor> e bu da <bize> var anne. <gülüyor> Minang. Hmm, evet <gülüyor> minik oyuncak. Oo <gülüyor> şurada da bebekler var kızlar şurada. Alacığım. Alacığım. Ah. Şurada. Bu da dans ediyor galiba. Bak, eğicileyim bu bebek yok anne. Anne! Anne! O bebek de mama yiyormuş. Bak, Yemek hazırlıyorlar. Ne kadarmış Zeynep? Evet, mama sandalyeli bebek. Ne kadarmış? bizlik altında mama bebek. Pardon fiyat nedir? Bebek. Beğendin mi Melisa? Bebek. Güzel mi? Güzel olacak. Bebek. Ah tek bebekler de varmış. Her yer bebek. Ah köpek de mi var Melisa? Hey dinger. Başka Melisa? Vita. orada arabası da varmış. Ne oldu kızım? Hadi ileriye gidelim Melisa. <gülüyor> Aa, bundan olmayabiliriz de kızlar. var. Şu nasıl? Kaleci. Pamuk prenses. Güzel Ecrin. mi? Pamuk prenses nasıl anne? ama koy anneciğim başka tamam hadi başka bir şey bakalım hadi kızlar koy halosu ver alım alıyorum ver hadi gel Melisa hadi ileri doğru bakalım daha güzel çok uyuyacak Melisa gelmelim nereye gitti gel anneciğim gel Melisa uyumadığı için gel anneciğim ileriye koşalım hadi Aa, Melisa bak burada temizlik seti de varmış. Efendim. Nereden buldunuz bunu? Bu neymiş böyle? Ne Kirby. Yok. Kirby bu eskiden var mı sanki konuşuyor. Dur bakalım. Ay. Kirby miydi o? Bu Kirby A kainım anneciğim. Bebek. O da. Yürüt. biniyor değil mi anneciğim ona? Siz büyüdünüz artık. Aa. Bak. O da bozulmuş galiba. Gelin bakalım. Aa. Aha burada neler varmış. Evet düdük. Bu da düz. Hepsi düz. Aaa Nino'ya Aa, Nino da varmış. Bu dans eden Nino'ya. Aaa o ne Ecrin? Pepe. Pepe. Ecrin Pepe'yi bulmuş. Gördün mü Melisa? O da dans eden Pepe galiba. Pepe. Anne, ne Epe? Şarkısını mı söylüyorsunuz? Neyse, Pepe'nin şarkısını söyler misin? Nasıldı? Evet da Pepe var. Pepe. Aaa, Neyse bak. Haa, abi aç tindiriyi. Gördün mü Ecrin? Pepe aç. Onu mı aç? Pepe'yi aç. Aaa, Pepe de dans ediyormuş. Bak pepe alan çekecek herhalde. Anne Aç pepe yer. Aç. O bak açıkta var anneciğim. Pepe. Oh, oh, oh, oh. Dur bakalım. O da pepe. Bu da pepe. Bak pepe burada. Pepe de şarkı söylüyor mu abisi? Hop oh, oh, hop oh, Melisa. Aa orada ne var Melisa? Çekemiyor mu? Çekemez. Çek. Ha şey kağıdı sıkışmış aşkım anne. Bu da penguen Melisa. Aa kepek. O da köpek. Fil. Evet. Bak çakırın. O da dönüyormuş. Ördek. evet. Aaaa, abi ne yapıyor Melisa? <gülüyor> Melisa biraz çekiniyor <gülüyor> Ecrin, balonları gördün mü? Güzel <gülüyor> mi? Azılaşma. Beğendin mecma? mi? <gülüyor> Melisa? Aaaa, çok güzel baloncuklar canım. Melisa. Tutsana baloncukları. Melisa, çok çekin sen, çekin Genis'e. Ay çok güzel baloncuklar. Melis'e bana bakar mısın? <gülüyor> Oo bir sürü baloncuklar. Bak Melis'e. <gülüyor> güzel mi? <gülüyor> Bak, bak, bak. <gülüyor> Sonradan olsun. Evet, öyle oluyor bizimki. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz abi. <gülüyor> Eğlendiniz mi? Güzel miydim Elisa? <gülüyor> Ejcin, Ejcin çok mutlu oldu. Vida. Vida. Vida, Vida. Vida. Bak. Bak, bak. o neymiş hanımım? Kasa. Kasa mı? Bip bip yapıp para ödeyeceğiz değil mi ona? Para yok mu? Dünemde. Orada okutma yeri Onu artık biz alıp evde yapmamız lazım Burada yapılmıyormuş abi yaptı bitti Tamam mı? Aa ayıcıklar varmış burada Ecrin gördün mü? Melisa bu ne Melisa? Bak bunlar ne Ecrin? Bunlar ne? Mamu Ma maymun. Ay, anne, maymun Anne, Anne. anne mı o? Anne. Öbürü de babam maymun. Baba, Baba. Ya. E bu, O e da Aa. ayı, pembe, beyaz. Allah, bu çok e güzel seçtim anne. İzi, İzi. mi bu? İzi. E -ci. Cici. A bebek baba. O, bebek maymun. Be -be evet, hadi gelme, bakalım. Evet, o da baba. Bunlar ne? Altın kaplan mı anneciğim? Bu? O da kaplan herhalde beyaz kaplan. Aa bu beş kaplan. Beyaz kaplan. Evet. Allah. Bu neymiş Melisa? Ay. Ay. Elcin sen de sarıl. Ay. Cicek yavva. Yumuşacık değil mi? Cicek cicek cicek. Bakın burada ne var? Ah o neymiş? Görüş. Tweeti. Tweeti. Tweeti. Abi, lima. Senin mi o? Ah. Burada bir sürü ayıcıklar varmış kızlar. Gördünüz mü? Aaa. Ah. Aaa. Ah. Ah. Ah, burada da bir sürü maymun varmış. Bu maymun. Ma var maymun. Beyaz maymun. Bu maymun. Beyaz maymun. anne. Anne maymun mu? <gülüyor> Hadi gelin bakalım tık tık öbür tarafta ne var? Ay bakın bunlar ne Melisa? Ejrin. Şşt buradakiler kızlar bunlar ne? At! At! Dıgıdık dıgıdık! Gördün mü Ecrin? Dıgıdık at! Gelin bakalım buradaki legolar mı varmış? Puzzle'lar varmış. Hoppa! Hoppa! Yine deviriyorduk bir tarafları. Evet. Hadi artık halaya doğru gidelim. Hala nerede? Hala. Hadi dümdüz gidelim buradan kızlar. Aa! Bak. Ya kuş. Aa, kim o Melisa? Hadi. Kayu mu? Kayu. Evet şarkı söylüyormuş Kayu. Hadi. Aa, kim o? Ben. Gel Ecrin gel. Hadi gel anneye gideceğiz. Ecrin dans ediyor Melisa. Aa. Bak. Anne bu. Anneciğim bunlar korkunç şeyler. Maskeler. Sen benden korkunç, benden korkunç. <gülüyor> Bak Ece'nin dans ediyor gördün mü evet. müzik çalıyor. Hadi kızlar gidelim mi artık Melih ağlıyor galiba. Hadi koşun Melih'e bakalım Melih ne yapıyor? Hadi. Görüşürüz dedi. Duydun mu? Hadi koşun bakalım.